Üniversiteler saldırı altında. 20 Nisan'da meclise önerilen bir tasarıyla yıllardır var olan binlerce öğrenci yetiştiren üniversiteler bölünüyor. Bölünen üniversiteler sırasıyla şöyle. İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon-Kocatepe Üniversitesi, Kütahya-Dumlukunar Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi. AKP hükümeti bu tasarıyı meclisten geçirmekle, Ulu Önder'in girişimiyle kurulan Cumhuriyetimizin ilk üniversitesini bölmek ve Sürütönü muadili olan menzil cemaatini üniversite sahibi yapmak istemektedir. Tasarı geçerse üniversitelerimizin geleneksel hale gelmiş kaliteleri düşecek, yeni açılan üniversitelere yandaş akademik kadrolar dolacaktır. Üstelik yeni açılan üniversitelerin altyapıları ayrı bir maliyet olarak vatandaşın cebinden çıkacaktır. 16 yaşındayım ve acı çekiyorum. İşi oluyor. Varlığınız elinizden alınıyor. Tarihiniz elinizden alınıyor. Ürettiğiniz bütün iyilikler elinizden alınıyor. Ve buna sahip çıkmak zorundasınız. Geleneğiniz, varlığınız yok edilmek isteniyor. Buna anlayıp karşı çıkmanız lazım. Buna sahip çıkmanız lazım. Burası sizin. Bu ülke sizin. Sesiniz olsun. Bir ses çıkın. Bir ses çıkın. Bir ses çıkın. Bir ses çıkın. Bir ses çıkın. Bir ses çıkın.